Herkese selamunaleyküm. Bugün Mersin'deki son e, gecem olacağı gün yani yarın sabah Trabzon'a gideceğim. Gitmeden önce burada da son bir vlog videosu çekim dedim. E, neden buradayım? Ulvilere veda edeceğim. Ulvi burada şu an, ha şurada, şurada çıkadık var. Ha yatıyor bak, güneşlenecek. Bu arkada bağıran İbo sanırsam, Yok İbo değil. Onun farklı, onun kilo, Killo. isimler var biliyorum. Memati de var, o da şu an duş alıyor. Ee, şey, duş alıyor. Kum banyosu yapıyor. Bu da bizim kara tavuk. İçe cülleriyle artık şey yapıyor. Ee, uyku vakı şekerleme. Yemek yediler, şimdi şekerleme yapacaklar. <Gülüyor> Yarın sabah yolcuyuz. Ee, Instagram'dan sordum biblok mı çok kişi şey evet dedi. Hatta herkes evet dedi. Çünkü hayır şıkı koymamıştım. Zaten çekecektim zaten. Buradan Instagram'dan takip eden herkese selam olsun. Şurada da bir üçlü tayfa var. Gözükecek mi? Şurada. Ha. Alo ben gidiyorum. Bulut nerede? Bulut. Bulut'u bulamadık. Buradaydı daha önce karşı şu an nerede bilmiyorum. Bulut. tabu bu tavuklar rahat durursa. Ben bir bulutu arayayım. Bulursam şey yapayım Bulut! İnşallah buluruz. Bulut! Bulut! Bulut piyasada yok arkadaşlar. Bulut oğlum hadi gidiyorum la ben. La, Bulut. Vallahi yok piyasada. Lan Bulut. Abi gerçekten yok. Bulamadım. Gösteremeyeceğiz mi Bulut şimdi? ben Bulut. İbo oradan bağırıyor ben buradan bağırayım. Bulut yok arkadaşlar. Ben şimdi bulurum o seni. Bulut. Bulut. Bulut. Bulutu bulduğum yere bak. Lan Bulut! Gel oğlum ben gidiyorum lan. Ben gidiyorum baba. Aaa sevgi istiyor da. Gideceğim ben ha bugün. Yarın gidiyorum yarın. Bu gece son gecemiz. Ana! Bulut azılamış ya. Bulut! Ben gidiyorum ha. Bulut! Ben gidiyorum baba. Buraya bak buraya. Allah! Burası morali bozulmuş. Simsiye olmuş hep kulakları mulakları. He? Ne yapacağız seni? Elimi iyi Lut, Ben gidiyorum. <Gülüyor> Kendi kendine bakacaksın artık. Tamam mı? Anlaştık. Bırakma ha kimsenin yemesin. Kaç. Tutarlarsa kaç. Tüy döküyor ya. Kış geliyor ya tüy dökme başlamış. Bir şey olmaz dök. Ne olacak hanım? Oturuşa baksana. <gülüyor> Ayakları süs atıyor. <gülüyor> lan bullet lan. Elimi yalıyorum. <gülüyor> Niye elimi yalıyorsun sen? <gülüyor> ben. Bu göbüşü kim sevecek? Kim sevecek? Kim sevecek bu göbüşü? Ele bir yalama bak sorayım, nasıl geliyor? Lan! Gidiyorum ben. kirlemiş üstü Şimdi kork zamanı. Falan gelir fazla daha da Kim, çıkartır? Kim çıkartırsa 254 Sizin için bir 10-15 saniye falan ama biz yarım saattik ee, kargo merasiminden sonra Bitirdi şu an dükkanın oradayım eve falan geçeceğim bahçe son kez Bakış 61 lira tuttu Trabzon'a gidince orada ödeyeceğim. Gönderen kişi benim, alan kişi yine ben alacağım. <gülüyor> Buradan yarın ben uçakla gideceğim Allah'ın izniyle bir karası beyazsız. E gidince orada yurttan ben alacağım. Bakalım nasıl olacak? Şey, kargo ile yarışıyoruz resmen ya. o Önce gidecek, ben öyle gideceğim göreceğiz. Çok bir şey tutmadı, olabilecek tüm indirimlerden faydalandık. Güzel, bakalım. Yarın yolcuyuz. Toprağın var mı? Toprağını seven. Burada da güzel bir şey çekek be. Eve doğru gidiyorum. Şöyle bir şarlagımı da götüreyim eve boş gitmiyor gece bu gece son gecemiz. mes yarıştan bu gece son gece bakalım nasıl olacak yarın gidiyoruz eve giril baya oldu ee, yemek falan yedik sonra bir de senin çatış böceği gördüm bir kere daha izledim güzeldi yine ya, duygusal anlar bu evet yine bunu son kez göreceksiniz şu an kulaklığımı power falan şarja takıyorum yarın sabah yolcuyuz. yolcu yüz yolcu yerinde gerek kargolar verdik şurası boşaldı evet Burada artık bir şey yok. Ruhani temizlik makinesi geldi. Bu ufak el bagajımı ayırmaya çalışıyor. İşte saat, diş fırçası vesaire var içinde. Gözlüğüm vesaire var. Bu şapkamı götüreceğim. Bakalım. Orada çok takmam var ama bilmiyorum. Belki takarım. Neyi götüreceğim? Başka bir laptop çantam falan götüreceğim. Artık onu da gece hazırlarım. O zaman da yine çekerim videoyu. Yani gece hazırlayınca. Son hazır, gece yapıp bırakacağım, gideceğim. Allah, şunları unutmayayım lütfen. Şu mikrofon var, bu da mouse için pil şarj edici. İnşallah unutmam. Son oyunumuzu oynayalım. Kolaydı. En son bir lol attık Yunus'ta. Ee, şimdi yemek yiyeceğim. Saat buçuk mu? 10 mu? Dur saate bakayım. 9 çeyrek. Ah, gidiyoruz. Kaşımı aldım, yemek yiyeyim. Son, son gece yeme evet son yemeğimiz, ne var? Pilav var, kızartma var, makarna var, sarma var, üzüm var, domates var. Üzüm ver misin? Al abi, üzüm vereyim. Hemen izleyicilerimize <gülüyor> siyah üzüm, ben yemeğe kaçır. Alt 12. Abi, bir de çay mı içtim biraz, ben onu izledik. Şu an ben bardak araklığına geldim buraya. Hepsi şey, hediye, araklayamıyoruz da. Hangisini götüreceğim şu güzel bayağı büyük Şu var Çok sade Aa, Bak bu güzelmiş İstanbul Ezi Tamam Bu kesik atçal keki Şimdi çantamı hazırlanan geçeceğim Laptop falan hepsini koyacağım içine Sabahta Yolke Kısık sesle konuşayım çünkü yatıyor herkes Bu arada götüreceğim klavyemi Laptop'u iPad klavyesini Ipad malzemelerini, şunları falan götüreceğim. Bunu diyordum ki unutmayayım, şunları da götürmem lazım. Bunları da Şu ve şu. Vay be gidiyorsa, bu da şey, şu powerbengi alacağım. Kitaplarından hangisini götürürüm bilmiyorum. ama birini çantaya koyarım. Şunu da buraya koyayım Aha videoda da olsun diye. Ana çıkarttım, buraya koydum. Hadi bakalım. Birisi olursa buraya koydum ben. şu şapkamı götüreceğim bu bu hastalığı. bu Kadar. Şunun içinde koyarız bir şeyler. Hadi gidiyoruz ha. Chao. Saat şu an biri on geçiyor. Instagram'da bir yayın açtım. Oradan gelenler varsa videonun bu dakikasını izleyeceğiz. yorumlarda kendini belli edebilir. Çanta falan her şey hazır. Yatağımı kurup yatacağım. Burada son uykum. Uyuyabilirsem inşallah. Uyuyorum ya. Bir daha vay. Uyuyorum ben. Bir de sonrası. Dişimi de fırçalayayım. Modum düştü. Çanta burada. Masamın üstü bomboş oldu. Kitapları götüremeyeyim. Sadece bir tane kitap götürebiliyorum. Bu da bende olacak. Ama bu bayağı ağır oldu. Yani 2 kilo. 1,5-2 kilo var sanırsa. Bir de şu gelecek benimle. Bunun içinde bir günlük eşya var oraya gidince duş alıp üstümü değiştireceğim vs. Fazatesi günde valizlerimi alırım kargoda. Oh. Sizin için 3 saniye gibi bir süre geçtik. Benim için birkaç saat yarın sabah olması için. Hadi görüşürüz. Saat bir buçuk işler fırçalandı. Yatak kuruldu şimdi yatış. Sabah görüşürüz. Bak. Günaydın saat yedi ama ben biraz daha yatacağım sonra duş falan alacağım Yani bir yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, bir buçuk saat yatsam yeterli. Değerli yatsam salak gibi altı kalkta uyandım ben de bir mi uyandım bu her zaman olur. İlk sınava gireceğin zaman da öyle olur gelirse yatamazsınız. Kaçta yatırsınız Yatın erken kalkarsınız. Hı. Bu da öyle bir şey. Kampaya için kamera flow kamerayı sen çıkıyorsun. çıkıyor. Para isteyeceğim flow'dan. Saat 8.47 falan. Şimdi bir duşa gireceğim. Böyle bir kahvaltı sonra let's go. Hadi görüşürüz. Saat 10.40. Evden çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bye. <gülüyor> Ulan elim dolu video falan çekemiyorum. Şu an sıradayız. Çekin ee, yapacağım. Bakalım. Çok kalabalık. Laptopu çıkar. Tekrar koy falan bayağı bir uğraştırdı. Yoruldum. Selleme ayrı bir şeyler zaten 3 kontrolden geçtik maşallah. Laptopu çıkar, geri koy. Laptopu çıkar, geri koy, uğraştırdı. Siyah çantamı şeye verdim bagaj olarak, Onu koyacaklar. Diğer ikisi bende, küçük olan. Bir de sırt çantam. Saat... Saatimi de cebime koyacağım. Bir saat kaç? Şöyle bakacağız. 12,5. 12,25 falan. Bakalım bekliyorsun. Sırada et i̇şte şimdi birazdan. İnci dişli otosu bekliyorsun. İnciye Alıp şimdi tabi falan bir arayacağım sonra otobüse binip yurda'ya doğru gideceğim. Son bavul, baliz mi? Bavul mu? Çantamı aldım şimdi. Okey otobüse bindik. Hava geçeceğiz oradan da taksiyle falan nerede yurda geçerim ya da oradan ayrı bir dolmuş varsa onu konuluruz. Sofisten indim, direkt taksiye bindim şimdi yurda geldim kayıtmayı tamam. yapacağız. <gülüyor> Odaya şimdi giriş yaptım geniş oda şu yatak benim yani en hiç yatak inceymiş yalnız yani genişlik olarak çok büyük değil bilemedim dolaplar nasıl dolaplar şurada kit var da bakın kitten yani kedi yok burada anahtarları Story'de paylaşmıştık Instagram'a takip edenler görmüştür. Birisi yerleşmiş, şey de var, kitabı da var, limitüre bir tekrar, trigonometri falan arap temini. Ütü masası var burada, ben sadece bunlarla, bir de sırtımdaki ile geldim şu anlık, sonra kargom gelecek buraya. Ee, şimdilik bir yerleşim, baza kalkıyorsa ben bazaya küpemi vurabilirim. Ben açım yalnız, baza kalkıyor ama, ooo bazada utü var, Ütü bulduk. Bu arkadaşın mı acaba? Demedim ki. 3. yatak bu benim. İçinde ne var? Ki bu? Yemek var lan. Bu yanlış yatağa geçmiş arkadaş. Neyse gelince artık söyleyeceğim yanlış yatağa geçmişsin diye. Ben hafiften yerleşmeye başladım. Oradan gittikten sonra böyle bir şey karşıtı bizi. İşte şuraya hafiften yerleşmeye başladım. Yanıma iki şey almışım. Küpe ve zincir tam yetiyor. Yalnız bunun ucu koptu ya. Üç kısmını yapalım, koptu böyle. Neyse, böyle kısa kalacak artık, yapacak bir şey Yataklar burada. Şöyle e, dolap var, şurada bir ufak dolap var artık ne koyunursa içine. Banyo, tuvalet var. Tuvalet banyo çok küçük. Tuvalet burası baya küçük. E, bu lavabo, burası da banyo. Çok küçük. Baya küçük yani. Neyse, salak olsun. Hoppala! Hemen yılışıyor başlamıştık da benim daha kargolar artık. Kargo. Buraya sığar mı sığmaz mı biliyor ama sığmazsa da bavullara böyle buraya densebilirim o güzel olmuş. Ve da işte askılım var diye bir kağıt, tane onları koyarım. Burada da yeri var. Aa, buraya biri almış. Okey. Peki buraya kim almış? Burası boş. Bu kapı sıkıntılı. Kapı tarafı. Burayı Okey Tamam ben burayı aldım şu an. Burada bir şey yok çünkü. Yaklaştık. Hmm, tamam. Burası boş. boş. Okay. Kilitler var arkadaşlar. Ama işte anahtarı yok mesela bunun. İyi ki ben yanıma şunları almışım. En azından şimdilik idare eder. Okey, ee, bayağı bir şey bitirdim. Şimdilik şu ortadaki yatağı aldım ama en köşteki yatak benim bildiğim kadarıyla. Kombinin yanındaki yatak adam dedi senin. Kombin midir, nedir, nedir pencere tarafı benim işte. Bakışımız şöyle, ee, karşıda şey var. Ne ismi? Halı Saha, Halı Saha demiş. Saha var işte, bu kadar. Bahçesi çok ufak, yan tarafımız zaten fakülte, yarın fakülteye gideceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi gidip güvenliği ablayla konuşacağım. Benim yarın kargola geldiğinde alabilir mi? Alsın kalsın, kimse demez. İçinde sadece elbise var diyeceğim. Alırsa iyi olur, almasa da uğraştıracak biraz. Bakalım. Şimdi başka ne yapacağım? Başka açım, çok açım, yorgunum ve açım. Dudaklarım falan, bir şey olmuş artık ya. Kahvaltı bile yapmadım bugün, o derece. Teşekkürler izlediğiniz için. Ee, devamı gelecektir mutlaka, Allah izin verirsin. Burada ders çalışacağız, öğrenciler program vesaire. Ee, daha güzel günler inşallah hep birlikte. Ee, i̇nşallah siz de kazanırsınız, bu videoyu izleyen, kazanmayan arkadaşlarımız varsa. Ee, ne zaman gelir tahmini videoyu bilmiyorum ama bakacağız internetle alakalı. Şu an wi falan sormadım yurdum, onlara da bir sormam lazım, iyi ki aklıma geldi. Bakalım ne olacak, ne bitecek, göreceğiz birlikte. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz efendim. Ben ismail Demir. Hoşça kalın. Bay bay.